Ariel Ortega Kavisli geldi Kale sahası ön çizgisinde Tuncay Hükseldi ve ağlara gidişi Fenerbahçe 1 Galatasaray 0 değerli izleyiciler Tuncay'ın golü Fenerbahçe'yi 1-0 üstünlüğe taşıyor Johnson Serhat bıraktı Ümit ortağı uzak noktaya Ortega. Stevich. Stevich'den orta bir vuruşa gol. Serhat attı oldu. İşte Serhat. Savunmanın arkasında vuruşunu yapıyor. Ümit. Serhat'a bas. Serhat olsa para kalkmadı. Serhat kaç karşıya. Serhat. değişikliği var. Serhat'ın dördüncü golü değerli izleyiciler. Serhat savunmanın arkasına böyle sarktı ve Mondragon'un bacaklarının arasından topu dördüncü kez Galatasaray filelerine gönderdi. Ümit. Ümit. Serhat tek top. Ceyhun karşı karşıya. Ceyhun. Ceyhun. Ceyhun. Ceyhun. Ceyhun Fenerbahçe 5, Galatasaray 0 değerli izleyiciler. 79. dakika. İşte değerli izleyiciler ekranlarınıza geliyor. Serhat hemen pasını aktardı. Ceyhun topla buluştu. Karşı karşıya kaldı. Modragon çıktı. Plasesi yerden de 5. gol. Fenerbahçe 5, Galatasaray 0. Top dışarıda. Takibine bastığı için Kırmızı Kart değerli izleyiciler Emre, Stević. Ümit kaçtı, Ümit Saçapaz'da, Ümit, Ümit'in vuruşu kareye giriyor. Kaçına uçuyor, Berdikor'u, Berdikor'u altı oldu. Altı kodan Ümit Özhan, 87. dakika ve tam yarım düzine gol bırakıyor Fenerbahçe, Galatasaray filelerine. İşte Ümit Özhan... Vuruşunu yaptı. Top kaleye doğru giderken orada Vedat müdahalesini yapıyor ama top çizgiyi geçiyor değerli izleyiciler. Ve...